Merhaba İyi günler sevgili arkadaşlar Yepyeni bir videomla yine sizlerle beraberim Arkadaşlar uzun zamandan bu yana örgü videosu çekmiyordum Bugün örgü videosu çekmeye karar verdim Ve sizinle bu örneği paylaşacağım Örneğimiz 16 ilmekten oluşuyor 16 ilmek ve katları Örneğimiz böyle arkadaşlar 16 ilmek ve katları ben diğer bir e, iple size örgümü örneğimi göstereceğim arkadaşlar e, ipime şişime 20 ilmek atarak bir sırada ters ördüm ve başlıyorum arkadaşlar ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum düz olarak düz düz olarak ördüm. Tekrarımda 2 ters. 2 ters. 3 düz. 1 2 3 düz. 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek Sağdan Sola Bir Kesim Yapacağım Arkadaşlar Sağdan Sola Bir Kesim yap Yapacağım Tekrarında Bir Düz İpimi Doluyorum İki Tane Ters Tekrar ipimi doluyorum. Bir düz. İlmeklerimin yönünü değiştirerek. Şimdi de. Sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Üç tane düz. Bir. 2 Ve üç. İki ters ve kenar ilmeğim. Örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasını ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Tersi ters düzü düz. Doladığımız ilmekler de ters olarak örülecek arkadaşlar. İki ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz. 1 2 3 4 5 Doladığımız ilmekle beraber 6 tane ters ördüm arkadaşlar. 2 düz. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ters ördüm arkadaşlar. 6 tane tekrardan ters ördüm. 2 düz. Ve kenar ilmeğim. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. İki düz. Az önce do, ıı, kesim yaptığımız yere geldik. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa bir kesim yapıyorum. Arkadaşlar. Bir kesim yaptım. Tekra, tekrardan bir düz doluyorum. Bir düz daha örüyorum. Arkadaşlar. 2 ters. 1 düz bir doluyorum. 1 düz daha örüyorum. Ve şimdi de sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. 2 tane düz. iki ters ve kenar ilmeğim. Arkadaşlar, arka sırada hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Doladığımız ilmekler de ters örülecek. İsterseniz videomuz uzamasın diye ben arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters. Bir düz. Tekrardan sağdan pardon soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Bir düz daha örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir. 2 düz daha örüyoruz arkadaşlar. İki ters. 2 düz. Doluyorum. Bir düz daha örüyorum. Ve şimdi de sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğim. Ben arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeği örmeden aldım. İki ters. İki düzümün yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesimi yapıyorum arkadaşlar. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Üç tane düz örüyorum arkadaşlar. Bir. 2 Ve üç. İki Ters. üç düz Tekrardan şişimin başını dolayıp bir düz örüyorum. Ve ardından bu sefer de sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. 2 ters Ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasını örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Şimdi tekrardan örneğimizi baştan kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde iki tane ters ördüm. Şimdi tekrardan 3 düz. 1 2 ve 3 2 ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Soldan sağa doğru. Tekrardan bir düz. iki ters şişimizin başını doluyoruz bir ters şimdi sağdan sola doğru bir kesimi yapıyoruz bir iki ve üç 2 ters ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar örneğimiz bu kadardı tekrardan kurulumunu da yaptım ilk başta yaptığımızın aynısını tekrardan devam ettireceğiz arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı bu tür videolardan haberdar olmayı unutmayalım arkadaşlar Kanalıma ücretsiz abone ol olursanız Ayrıca Beğeni yapıp Yorumlarda da değerli görüşlerinizi Benimle paylaşırsanız Size minnettar kalırım arkadaşlar Hepinize sevgiler saygılar Allah'a emanet olun Hayırlı günler